Evet, sizden gelen rüyalar. Ay vallahi bazen o kadar yoruluyorum ki değerli takipçilerim. Evet, sizden gelen rüyaları yorumlayacağım. Ve bunu yorumlarken de hemen bilgisayara bakıyorum. Elvan Aylin bütün vücudumuz sivilce olmuş ve patladılar. Beyaz suyu suyu çıktı. Emeğine sa sağlık diyor. Bütün vücudumda sivilceler çıkmış ve patladı diyor. Beyaz su çıktı diyor. Elvancığım ya da Elvanc senin hayatında sıkıntı, duygusal anlamda bir yurt dışı ile bağlantın varsa bu kapılarınla ilgili çok büyük bir aydınlanma ses konusu olacak ve yaşadığın stres ya da son bir yıllık yaşadığın stres bitecek. Büyük bir aydınlanma kausa hatta evliysen bu evlilikteki ters giden her şey Yani Sizin üzerinizde bir kötü bir enerji yapılmış gibi bu gördüğünüz rüyayla üzerinizdeki negatifler bitip beyaz su çıkması bütün vücudunuzdaki kötü enerjiyi temizleyip yepyeni bir hayata başlamayı temsil eder Damla. Sürekli yeni ayrıldığım sevgilimi görüyorum. Barışmamız imka imkansız ama her gün barışmamızı görüyorum. Damla A2A'lı ve 4 gün önce yazmış. Damlacığım bu ilişkin sarılıyorsun. Gerçekten imkansız ama onunla bir iletişime gideceksin. Fakat bu senin kaderin değil. Yani ben senin yerinde olsam dev devam eden bir eğitimim var. Bununla ilgili başarı ve enerji sağlarım. Çok yeteneklisin. Yeteneğini ziyan etmeni istemiyorum. Damla'cım duydun mu yavrum? Ee, Gül Yıldırım Abla'cım rüyamda ezan sesi duyuyorum ve bu sese karikatür olarak, gülerek hareket ediyor ve kayboluyor. Çok teşekkür ediyorum sese karikatür gülerek hareket ediyor ve kayboluyor. Ee, ailenizin içerisinde bu ara sağlık problemi yaşayan biri olabilir hatta e, bir ameliyat gündemi söz konusu olacak ve bu ameliyat aslında herkes riski, güver, riskli görürken e, aydınlanacak ama evde hastalık yoksa düşüp kırılmalar söz konusu olabilir riskli bir durum yok aydınlığa. Dua okumanı istiyorum ve hatta yaşadığın yerde bir camide iki rekat namaz kılıp birine hayır yapmanı istiyorum. Senin eline tuttuğun her şey yarım kalıyor. Eğitim kariyerin olabilir, e, kendini gösteremiyor olabilirsin. Bu konularla ilgili şanssızlıklarım var güzelim. Bunu toparlayalım bir tane. Zeynep Mina'nın Dünyası. Ablacım rüyamda yaşlı bir adam benden lokum istiyor. Bir, ta, bir de lokum oluyor cebimde veriyorum. Sonra bir ışık bana doğru geliyor. Onun vadesi doldu. Helalleş diyor ve helalleşiyoruz adam hemen ölüyor. Ölü demek ev konunuz ya da çözülmesini istediğiniz bir anahtarınız varsa. Ve hatta ve hatta burada erkek çocuk ya da kız çocuğunuz varsa onunla alakalı geleceği parlak ve aydınlık olarak gözüküyor. Ve bu yaşadığınız karışıklıklar ve içsel dünya lokum aslında evin içinde ters giden bir şey var. Verdiğiniz lokum evinizin içerisinde bereket o kişinin ölmesi de size eş soyu ya da baba soyundan gelecek mirasları ve bolluğu temsil eder ve helalleştik diyorsunuz. Ee, evlatlarınız ya da bekarsanız siz çok iyi bir evlilik yapacaksınız. Evlatlarınız ve aileniz sizden hayır görecek diyorum. Dildar 77 Merhaba Emine Hanım. Duyan bu sevgilimle buluşmak için İzmir'e gidecektim ve çok heyecanlıydım. Çünkü tek hayalimiz birlikte yaşamak. Vallahi hazırlığı yapıyordum. Hatta gittik çok muyum. Sonra eve döndük. Sonra tekrar gidecek miyiz? Yine mutluluk sardı bana. Ha, Rüyanızda değil mi? Aslında şöyle söyleyeyim. E, bu hayatınızdaki kişiyle bazı karışıklıklar olsa da Dildar 777 777 <gülüyor> Bu kişiyle çok güzel bir huzurla ama onun ailesi yanı, onun çevresindeki insanlar seni istemeyebilir, araya fitnelik sokabilirler, sen ilişkine sahip çık. Hayalet, valiz aslında yeni bir ev, yeni bir düzen, yeni bir oluşumdur ama çevrenizde güvendiğiniz insanlar sizin etrafınıza sorun yaratacak ve bu sorun sizi mutsuz edebilir, gereksiz laflar ilişkinizde yıpratabilir. Şahide Yiğit Rüyamda babam deniz kenarında büyük bir ev satın alıyor, ben de buna karşı çıkıyorum ve babam 2 sene sonra satarım yatırım amaçlı diyor ve ne anlama geliyor? Ev yatırımı babanızın dört kardeş olabilir ya da iki kardeşle alakalı miras sonu sorunları söz konusu olacak. Daha da ailenizdeki bir ev konusu haksızlığa uğrayacak ve sizin elinizden saçma sapan bir para ya da ev gidecek. Babanız kendi kardeşlerine radikal olmalı. Eğer onlara yumuşak ve kibar davranırsan maddi kayıp yaşayacaksınız diyorum. Ee, Sakine Emiroğlu, anda yaz günü kar yağıyor. Benim içimde içinde kar yağışını izliyorum. Beyazlamaya başladı. Yani aslında bazı noktalarda ağrı, ağrı dağını kar düştü. Dört gün önce hatta bir hafta önce düştü. Artık kışı izliyoruz ama siz nerede yazıyorsunuz? Kar sıkıntıdır, ev içinizde hacizlik, unutulan e, para ya da ailenizi ilgilendiren bir dosyada bir sıkıntınız var. Ama karın iç, evin içinde yaşanıyor kar ve siz bunun evin içinde hissediyorsunuz. Evliyseniz evlilikte yalan olabilir. Ya da kardeşler arasında bir yalana maruz kalabilirsiniz. Saçma solapan olaylara şahitlik edip zarar görebilirsiniz. Bu dönem gözünüzü dört açacaksın. Ee, Emine Gez, 65 yaşında balık bu. Bu rahmetli babam 3 tane çam çam servisi tabağı verdi bana. Yuvarlak bir oval, 3. ise Türkiye haritası şeklindeydi. Yeşil ve kahrayım. 7 bölgeydi, teşekkür ederim. Emineke hanımcığım 3 tane cam. Yani sizin 3 üvey evlad 3 eve 7 kardeş misiniz? 3 öz 3 4 e, üvey misiniz? İlk önce bunu belirleyemedim. Türkiye haritasında şu an yaşayan eee 4 kişimi kalan 3 kişimi bunu bilmek lazım. Eee e, sizden cam haftaya buraya dinliyorsunuz. Türkiye araya 7 bölgede yani 7 alanı dört tarafı denizlerle çevrili olan Halı sizin e, sağlık problemleriniz ama üvey babanızı gerçekten çok seviyor olabilirsiniz. Onun yaptığı iyiliklerin farkındasınız. E, ama e, bu ailede üvey babanıza ait bir noktada cenaze ve bu cenazeden dolayı bazı miras konularında kardeşler arasında büyük sorunlar yaşanacak. Dikkatli olalım diyorum. Ee, Ahmet Vatansever Rüyamda uzay mekiğini çekip ağ, ağladığımı gördüm. Saate baktım. 20 3 dakika kaçırmışım dedim. Ahmet Bey işle ilgili beklediğiniz büyük bir anlaşma var. Bunu kaçırmayacaksınız. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, 2022'nin 3. Üç, ayında de galiba sabah 8.33'de işte çok güzel bir iş anlaşmanız olacak. Ya da beklediğiniz büyük paralar varsa 2022'nin 3. ay çok büyük şanslar ve bereketler olacağı gözüküyor. Uzun süredir de kendi işinizi ya da iş değişikliği ya da işinizle alakalı aksilikler varsa toparlan toparlanacağınızı söyleyebilirim. Merve Yıldız, haftalardır sizi de bekliyorum. Yorumlarınızı seviyorum demiş. Canım 24 yaşındayım kova hoşlandım Hoşlandığım adam bana çok Kaliteli 5 ipek şarap, e eşarp göndermişti. Sonra sağlam evim kapısındaki kırıldı. Kırıldı ve kapanmıyordu. Hayatım şöyle söyleyeceğim. 5 e eşap evli değilsen evlilik yapacağım. 5 ay sonra. Ve özellikle şöyle söyleyeceğim. Kalbinde aşık olup ve 5 ay sonra doğru insanı bulacaksın. İlk çocuğun erkek 2025'te erkek çocuğu sahip olacağım. Ve 2022 bitmeden de parmanda alansın oldu. Ve çok da güzel, huzurlu bir evlilik yapacağını söyleyebilirim. Merve Çakır demiş. rüyamda sevdiğim adamla el ele nefes nefese koşuyorduk. El ele nefes nefese. Meryem'cim sevdiğin adamla ilgili iş problemleri var. Bununla alakalı yaşadığı sıkıntılar var. Bunlar toparlanacak. l n y 21 yaşındayım balık uçum. Rüyamda camdan bakıyorum. Bir adamla silahlı sargılığında bulundular. Adam öldü ve kan vardı. Rüyam bozuldu. Ama e, eğitiminle alakalı yurt dışı fikrim varsa ertelenme olacak. Bu ertelenmenin sonunda da çok büyük bir aydınlığa kavuşacaksın. Teyze Ali Ali Ali Turna. Teyze kızı şoför koltuğunda ben yan taraf ormanlık olan siyah bir ayı çıktı. Elimde siyah pencere demiri vardı. Tanımadığım bir adam bana. Teyze kızınıza ikişer Tane 20 TL verdi. Ayı ortada çıkarttırılmanın içindeydi. Yani ee, şöyle söyleyeceğim. Teyze kızınızın ya da teyzenizin sağlık problemleri olabilir. Ve burada duygusal hayatıyla ilgili yaşadığı bazı karışıklıklar, eşiyle ilgili yaşadığı sorunlar ya da boşanma evresi yaşıyor olabilir. Biraz bu problemli olabilir ama sizin parasal evrede sıkıntınız neyse tez vakitte aydınlığa kavuşacak ve korkmanıza gerek yok diyorum. Veli Alkok, selamlar. Rüyamda kiraz e, kamus, hmm, kompostusu yemek. Ha, Veli Beyciğim, e, bağırsak ve e, broşlarınızla alakalı noktaya dikkat edeceksiniz. Ama tez vakitte çok güzel bir iş ve beklediğiniz iş size çok güzel bir aydınlık kavuşturacak. Uzun soluklu ya da bir kredi ya da almak istediğiniz bir para varsa bunu çok rahat bir şekilde çözeceksiniz. Hiç dert etmenize gerek yok diyorum. Son bir rüya alıyorum. Hayriye Altıntaş. Merhaba İmna Rüyamda Cumhurbaşkanımızı gördüm. Açık arazide oturup sohbet ettik. Elimi tuttu. Yanımızda iki kişi daha vardı. Dört kişiydik. 44 yaşındayım. Yengeç boşluyum. Kız sana evli değilsen kısmet var. Eğer dört çocuğun varsa bir çocuğuna çok hayırlı bir gelecek var. Bu gelecekle birlikte toprak ve arazi işiniz olacak ve bu arazi içinde de dört evladım varsa dört evladında da topra toprakla ilgili büyük bir aydınlanması ve büyük bir başarı elde edeceğinizi söyleyebilirim. Her hafta rüyalarınızı yormaya çalışacağım değerli takipçilerim. Sevgi ve umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güzel haftalar, güzel umutlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın diyorum.